Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çokgen ve dörtgenlerin 10. videosundayız. Paraya kenarında 2. videosundayız. Paraya kenardaki uzunlukla alakalı özelliklerden bahsedeceğiz bu videoda. Ve pdf'ye de videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsin. Ama bir önceki videoda sen pdf'i indirdiysen şimdi indirmene gerek yok. Çünkü orada paraya kenarın tüm pdf'lerini oraya koymuştum. Şimdi de gerçi tüm pdf'lerini göreceksin. Bir önceki de indirdiysen şimdi indirme. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İlk iki özelliği tanımdan vermiştik. İşte karşılıklı kenarlar birbirine eşit, karşılıklı açılar birbirine eşitti. Şimdi üçüncü özelliğimiz de şu, köşegenler birbirini ortalar. Yani bunu bil, bil nereden geldi? Ne hemen göstereyim. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ya. AAB ve zaten nereden geldiği apaçık ortalar. Ne var burada? Kelebek. Kelebekteki oran birebir, O yüzden şunlar eşit, şunlar da eşit. Büyük ihtimalle aklında kalır. Köşegenlerin birbirini ortalaması da çok önemli arkadaşım. O yüzden bu önemli şeyi lütfen aklında tut ama kendiliğinden kelebekten de zaten sonuca ulaşabilirsin. Ama önemli bir şey olduğu için aklında tut. Sonra dördüncü özelliğe geldik. Dördüncü özellik bir parayağı kenarın herhangi bir köşesinden karşı kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçaları köşegeni 3 eşit parçaya ayırır. Arkadaşlar bakın bunu özellik olarak bilme. Nereden şimdi bu özellikleri veriyorum ya sana. İşte burada bil ya da bilme diye zaten sana söyleyeceğim. Niye? Sen bunu bilebilirsin de ya bunun ispatını bildiğin zaman onlarca soru yapabilecek kıvama geleceksin. O yüzden bunun ispatını bence bil. Şimdi ispatını yapayım ben sana. Şimdi şu orta noktaysa eğer E ve F A K K L ve L C birbirine eşitmiş. Niye? Çünkü sen burada köşegen çizecek olursan. Özellikle ve özellikle bir köşegen varsa bir de kenar varsa mutlaka diğer köşegeni de çiz. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor. Hocam köşegenler birbirini ortalıyor ya. Bak şunlar birbirine eşit. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Aklımızda kalsın şu soru karışmasın. Ya da işte özellik karışmasın. ispat karışmasın. Şimdi dikkat et. Hocam buradaki üçgende bu bir kenar ortay. Bu da kenar ortay. A, iki kenar ortayın kesim noktası nedir? Ağırlık merkezidir. Hocam iki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinde de 1'e 2 oran olmuyor muydu? Evet. A iken 2A. Hocam 3A iken burası da 3A. Bak burası da kenar ortay. Burası da kenar ortay. Burası da ağırlık merkezi oldu o zaman burada da 1-2 oran olacak. A ise 2A. Şimdi dikkat et. 2A 2A 2A. 3 eşit parça ayırdı mı? Ayırdı. Sen şimdi bunu özellik olarak tutarsan eğer evet sadece bunların eşitliği ile alakalı bir şey yaparsın ama özellik olarak değil. İspatını yaparsan tamam bunların eşit olduğunu ispatladık. 1 iki oran. Burada da ağırlık merkezi var ya bak bunların da 1-2 oran olduğunu fark edebilirsin. Hatta burası da C iken burası 2C olduğunu fark edebilirsin. Sonra Alanla ilgili bir de bir şey gelecek karşımıza. Onu da bir sonraki videoda söyleyeceğim. Alanla da ilgili alan dağıtarak bu bilgiyle daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırsın. Mesela burada ben size alanla ilgili 3-4 tane özellik ezberleyin demektense sen bunun ispatını bildikten sonra da burada çok rahat bir şekilde dağıtacaksın. Mesela S2S2S2S4S var. Ezberlemene gerek yok. Ya da aynı şey şunda da geçerli. Bu paraya kenar ya. Karşıtlık kenarlara böyle kenarortaylar çizildiğinde, şu köşegen de çizildiğinde ne oluyor biliyor musun? Yine burası 3 eşit parçaya ayrılıyor. Yine ispat aynı. Bu ispatta sana bırakayım. Diğer ki köşegeni çiz e, ağırlık merkezinden çıkacak yine. Burada da mesela S3S2S S3S2S alanla ilgili muhabbeti var. Ama sen ispat yöntemini öğrendin ya. Yani üçgenden çözüme çok rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Ben sana burada şu özelliği ezberleme diyorum. Onlarca soruyor. İşin içerisinde benzerlik de olsa, açı ortayda olsa, kenar ortayda olsa, alan da olsa onlarca soruyu bir ispat yönteminden yap diyorum. Bence ispat yöntemi daha mantıklı. Ama tamam özellik diyeceksek de 3 eş parça ayrılır. Özellikle gidecek olan arkadaşlar varsa. Evet geldik 5. Arkadaşlar 5. özellikle bir köşegeni kesik geçen bir doğru varsa. Şöyle şu şekilde. Bu şöyle bir paralel kenarda olabilir. Köşegenimiz böyleyken. Bu doğru şu şekilde de olabilir arkadaşlar x, a ve b x, a ve b köşegene kadar ki köşeden köşegene kadar ki olan parçanın karesi a çarpı a artı b'ye eşit. yani x kare eşittir a çarpı a artı b diye bir formül var. Peki hocam bunu bilmeye gerek var mı? Yok. Niye kelebek benzerliği zaten bak hali hazırda burada var. Bir de burada temel olantı var Ya da yine burada bir kelebek benzerliği var böyle. Kelebek benzerliklerinden bence sonuca ulaşırsın ki biraz sonra sorusu da var. Bunun sorusunu ben formülden değil de bak özellikten değil de normal bir şekilde yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Bence özelliği bilmeye gerek yok. Üçgen bilgisi, temel orantı ve kelebek benzerliğini biliyorsan hiç buraya bulaşma. Beşinci özellik de buydu. Altıncı özellik şu. He, işte bak bu özelliği bilmelisin. Niye? Çünkü 1- Sınavda çıktı. iki ispatı biraz zor. İspatı zor olan özellikleri bilmenizi tavsiye ediyoruz. Zaten okulda da öğretmenin verdiyse bununla ilgili direkt böyle bir soru sorabilir. Hocam ÖSYM nasıl soruyor diyecek olursanız da ÖSYM e bazen sürpriz yapıp bir özellik sorabiliyor. Ama genelde de bir özellik sorduğunda üçgenden yapılabilmesi daha kolay olan özellikleri soruyor. Ama bunu da son 10 yıl içerisinde bir defa sordu mu? Sordu arkadaşlar. O yüzden bu özelliği de sana söyleyeyim. Bir paralel kenarda Karşıtlı köşelerden çizilen uzunluklar toplamları birbirine eşittir. Yani şu karşıtlı köşelerden çizilen paraleller toplamı. Ben burada dik olarak vermişim. Bunların dik olması demek zaten paralel olması anlamına geliyor. İşte burada A'dan çizilenle C'den çizilenin toplamı neye eşit? B'den çizilenle D'den çizilenin toplamına eşit. Peki hocam ispatını yapalım mı? Yapalım tabii ki. Bak şimdi sen burada köşegenleri çizecek olursan şu köşegenler nasıldı? Her şey köşegenlerin birbirinin ortalamasından geliyor zaten. Köşegenler birbirini ortalıyor hocam. Eyvallah. e madem ortalıyor. Şurada şuna dikkat edecek olursak. Bak şuradaki yamuğa dikkat edecek olursak. Karşı kenarlar paralel ya. Burada bir yamuk var. Hocam buradaki yamukta. Şu eşitliği de düşünekten. Şu y ve z'ye bir paralel çizsem ort taban olmaz mı? Paralel çizdim. Dik çizdim yani. Evet hocam. E, buradaki. Buraya k diyecek olursam. Buraya da e, z diyecek olursam. KZ uzunluğu neye eşit? Hocam Y artı Z bölü 2'ye eşit. Eyvallah. E aynı zamanda şuradan çizilen paralel şunlar da birbirine paralel değil mi kardeşim? Burada da bir yamuk yok mu? Evet T ve X'i düşünecek olursan var hocam. Bu da aynı zamanda şunlar birbirine eşit olduğu için orta taban eşit değil mi? Evet. Yani X artı T bölü 2'ye eşit mıdır bu. X artı T bölü 2 eşit. Bak bölü 2'ler gitti. Y artı Z neye eşit oldu arkadaşlar? X artı T'ye eşit oldu. Yani paralel kenarda karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar, paraleller toplamları ya da dikmeler toplamları birbirine eşit oldu. Bak ispatı zor olduğu için bilmelisin diyorum. ÖSYM sürpriz yapıp sorabilir ya da okuldaki öğretmenin bu özelliği verdim kardeşim ben deyip sınavda sorabilir. O yüzden bunu bil. İspatı kolay olanları bilmene gerek yok diyorum. Ama tercih senin. İstersen bütün özel ezberle. Altıncı özelliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Geldik yedinci özelliğimize. Arkadaşlar yedinci özellikte burada bir cümleden bahsetmiş. Ben bunu daha öncesinde size yamukta da kullanmıştım. Hatta kullandığım cümle istersen sen bunu yaz. Açı ortaylar nasıl kesişirdi? Dik ve orta tabağın üzerinde kesişirdi. Değil mi? Bunu yamukta söyledik mi? Söyledik. E burada da söylüyoruz. açıortaylar açıortaylar dik ve orta tabağın üzerinde kesir. Buradaki cümle. İşte E noktasından AB ve DC paralel kenarlarına çizilen paralel AD üçgenin de ait kenar ortayının uzantısıdır diye söylemiş. Bunun Türkçesi de ya da daha kolay böyle akılda tutması da bu. Bence bunu da bilin arkadaşlar. Yani bu zamana kadar ne bilmenizi istedim. Köşegenlerin birbirinin ortalamasını bilmenizi istedim değil mi? Şurayla geriye dönelim geriye dönelim. Hocam köşegenler birbirini ortalar bunu bilin dedim. E, i̇spat da çok kolaydı. Bunu bilme dedim. Şunu bilme dedim. Şunu bildirdim. Bir de ikinci olarak bunu bildirdim. Üçüncü olarak da zaten yamuktan da bunu biliyoruz. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kestir. Ha dikkat. Paralel kenarlarımız paralel kenarımız böyle. Açı ortaylar böyleyse eğer hocam burası diktir. Dik ispatı çok kolay. A A B B dersem 2 artı 2 B 180 ya artı B 90 yapar. Ve buradan çizdiğim bir paralel orta taban çizgisi üzerindedir. Hatta burada bir muhteşem oluşur. Senin bu paralel kenarın şöyle de olabilir. Paralel kenarın böyle olup da Açı ortaylar böyle kesişirse Hocam burası dik ve orta taban Orta tabanın bak şuradan geçecek ya böyle değil bu sefer 90'ın içinden geçecek dikkat 90 içinden geçecek şekilde O zaman şu dikeylere paralel çizeriz Dikeylere paralel çizdiğin zaman da Şunlar birbirine eşit Ort taban Hatta muhteşem 3'den burası da eşit olur Hocam ispatı nasıl? İspatı şu Açı zaten 90 a çıkar Onu söyledik a, b, b 2 artı 2, B 180'den A artı B'ye 90 geldi Şuradan bir paralel çizdiğimizde ne oluyor bak? Z'den dolayı çizgi açısı. Z'den dolayı nokta açısı. Hocam çizgiye çizgiden dolayı şunlar birbirine eşit. Noktaya noktadan dolayı bunlar birbirine eşit. Aynı zamanda muhteşem şu çıktı. 90, i̇kinci ispat da bu oldu. Gerçekten bu çizdiğim paralel çizgide ne oldu? Orta taban üzerinde oldu. Bir ikinci ispatta neydi arkadaşlar? Şunlar açı ortaysa çünkü ispat yöntemlerini de sorularda kullanıyoruz. Önemli. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşitti. Hocam şunlar birbirine eşit. E burada da açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Burası da eşit. Bak buradaki nokta ne oldu? Tam şu ikisinin orta noktası oldu. Sen buradan bir paralel atarsan şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. İkinci ispat da bu. Bilerek böyle iki ispatlı veriyorum. Çünkü ispat yöntemleri bizim için önemli. Sorularda kullanabiliyoruz. Evet gençler. Yedinci özelliğimiz de bu. Açı ortaylarını dik ve üzerinde kesmesi Bence bunu da bilin. Bak aslında sizi bayağı bir şeyden kurtarıyoruz. Neyse geldik şu örneklere. Hocam ne var burada? Karşıtlık köşelerden bak paralele, e, paralel kenara şöyle dikmeler çizilmiş. Şurada karşıtlık köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit. DH uzunluğu isteniliyor bizden. Hocam 2 artı 3 eşittir. X artı 1 olduğundan dolayı x'i de kaç buluruz? 5 eksi 1'den 4 olarak buluruz. Var mı sıkıntı? Ha hocam bunun daha farklı versiyonu bizim karşımıza gelir mi? Bak soruda yazmamışım ama şimdi ben biliyorsunuz soruda olsa da olmasa da sizi her türlü duruma böyle şey yapmaya çalışıyorum. Hazırlamaya çalışıyorum. Peki bunun farklı durumu şöyle gelirse paralelkenin içinden geçerse bu çizgi. Bak dikkat. Sorumuz da şöyle olsun. Hocam paralellerimiz de işte şşş, dikmelerimiz de bu olsun. Şu. Şu, şu ve şu. Ondan sonra şurası 4 olsun, burası 2 olsun, burası ee, kaç olsun? 7 olsun tamam mı? Şuradaki x olsun. Bu sefer dik değil de paralel olarak vereyim bunları. Hocam bunu böyle gördüğümüzde ne yapacağız peki? Sen ne biliyorsan onu yapacaksın. Sana halihazırda hazırda böyle bir özellik verdik ya. O özelliğin 3-4 versiyonunu daha yazalım. Bilmem ne falan filan hiç oralara girmeyin. Şurayı kullanmayı öğrenin. Kardeşim sen neyi biliyorsun? Hocam ben bu çizgiyi şu kırmızı çizgi dışarıdayken biliyorum. O zaman sen dışarıdan öyle bir çizgi çiz paralel bir çizgi çiz. E sen dışarıdan paralel bir çizgi çizince E sen buraya olan uzunluklarını yorumunu yapabiliyorsun. E o zaman tamam şuraya bir y dersem Hocam burası y artı x e, burası da y artı x'tir. Burası da y artı x'tir burası da y artı x'tir. E şimdi şu bilgine göre artık bu soruyu çözebilirsin. Buradan ve buradan çizilen Hocam 2 artı y artı x 2 artı y artı x artı 4 artı y artı x 4 artı y artı x eşittir Hocam 7 artı y artı x 7 artı y artı x Artı x artı y mi? Evet Buradan y artı x'ler gitti mi? Gitti. Y'lerden bir tanesi Gitti mi? Gitti. Burada ne kaldı? Şuradan bir dakika Ş Aa, Şunu yanlış yazmışım. Çok özür. Hocam şuradan çizilen bu 2 artı y artı x buradan çizilen 4 artı y artı x buradan çizilen 7 artı y artı x ama buradan şu köşeden çizilen arkadaşlar ne? Hani şuradan çizilen uzunlukların toplamı ya buradan çizilen de y x artı y değil bak dikkat et şurada 7 artı y artı x yazdım ama buradan çizilen de y şöyle yazdık. Hocam y artı x'ler gitti mi gitti y'ler de buradan gitti mi gitti burada ne kaldı? 2 artı 4 artı x eşittir 7 yaptı buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar 1 olarak buluruz. Evet soru böyle gelmiş olsaydı da bildiğin özelliği uyarlayabilirsin. Aynen bu şekilde. Ha hocam bunun özelliği var mı? Var ama kafan karışabilir. Bu sefer de bunların farkı şöyle diğer ikisinin toplamı deniliyor ama bazen o bile işlemiyor. O yüzden bence şu anlattığım teknikle yapman daha mantıklı. Tamam mı dostum? Evet geldik şuraya. Açı ortaylar bunu biliyorsun yamukta da kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz. Dik ve orta taban üzerinde kesişir. Hocam bunun devamı orta taban. Şu orta taban paralel çizecek olursam şunlar birbirine eşit. Hatta bunlar birbirine eşit ya. Bunlar da eşit. Şu o zaman doğrusal oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. E burası 3 3 3 3 muhteşem 3'den burası da 3 oldu. Hocam x artı 3 şöyle bakacak olursak x artı 3'ü neye eşit? 12'ye eşit. x'i de kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Yani x 9 çıktı. Geldik sonraki soruya. Evet görüyorsun. Açı ortaylar hocam. Dik kesir orta taban böyle değil. 90 içinden geçecek unutma. Bu arada şunlarda paralel verilmiş. E ben orta tabanı çizerken şuranın orta taban olduğunu biliyor muyuz artık? Orta taban üzerinde olduğunu biliyor muyuz? Şu paraleli çizecek olursam bu paralel ya. Paralelin devamı aslında e, dolayısıyla doğrusal oldu. Eşit eşit hocam. Burası da eşit. Unut eşitlemiştim. Burası 10sa burası da 10, burası da 10 oldu. E burası 15 oldu. Dolayısıyla burası da 15 oldu. Paraya kenarın çevresi isteniyor. Hocam burası 15, burası 15, burası 20, burası da 20. Çevre o zaman 20 artı 15 artı 20 artı 15 e eşit olacak. Evet ya da 20 artı 15'in iki katı hocam da diyebilirsin. Cevap 70 oldu. Sonraki soru. Aa hocam açıortaylar ortaylar açı ortay dik kesmiş. Direkt buraya da açıortay ortay diyebilirsin dostum. Biz nasıl ki açıortaylar ortaylar dik kesir diyebiliyoruz? Eksit parça varsa geometride böyle tamamlayabilirsin. Hocam bu açı ortay dik kesmişse bu da açı ortay. Çünkü açı ortaylar dik kesiyor. Ya da ne yaparsın? Kardeşim sen burada bu soruyu farklı bir şekilde de çözebilirsin. Öncelikli olarak hadi bu aklına geldi diyelim. Şuradan çözdük diyelim tamam mı? Ha, hocam bu dik kesiyor ya o zaman bu da açı ortaydır. Bu nedir? Z'den dolayı nokta açısı dersin. Hocam noktaya nokta 5 5 beş çıktı. X kenar çıktı. Çok güzel. 8'e yukarısında 8 buraya da kaç kaldı dersin? 3 kaldı dersin ve sonuca ulaşırsın. Kc'yi böylelikle kaç bulursun? 3 bulursun. Bu birinci yolumuz olsun. Farz edelim aklına gelmedi. Bak burada kolaylık oldu. E, açı ortaylarının dik kesmesinden dolayı daha kolay bir şekilde çizdim. Burada bu, o zaman neye dikkat edeceğiz? Hocam şuna. Hop şu. Hem açıortay ortay hem yükseklik. Arkadaşlar ben hep söylerim. yüksekliği ayrı bir gözle bakacaksınız. Bir yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa. Çok fazla karşımıza çıkar. Ya da bir yükseklik aynı zamanda açıortaysa ortaysa. Hocam bu bir ikizkenar üçgendir ve tabanı kes parçyameler aynı zamanda açıortaydır. Şu açılar da birbirine eşit. Ya da bu ikizkenar üçgendir, aynı zamanda bu da bir kenarortaydır deyip eksik parçaları tamamlarız. Yüksekliği ayrı bir gözle bakın. Hem yükseklik hem kenarortaysa ya da hem yükseklik hem açıortaysa üçgen bilgisiyle çözmek istiyorsan eğer aklına ne gelecek? Hocam ikizkenar. Bak bu hem yükseklik hem de ortaya atma. ikizkenar kenar gelecek. Yüksekliğin kollarında ikizkenar kenar olacak. Bak yüksekliğin kollarında şöyle şöyle ikizkenar kenar olacak. O zaman ikizkenara kenara tamamlarım bu şekli. Bak aynen şöyle. Tamamladım mı ikiz kenara? Tamamladım. Hatta düzgün bir şekilde tamamla kardeşim. Hop şöyle. Hop şöyle. Tamam. Tamamladım ikizkenara kenara. Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgen oldu. Şu 8 burası da 8 oldu. Çok güzel. Burası beşgen ken burası da 5 mi? 5 hocam. E tamamı 8 mi bunun? 8. Buraya ne kaldı? 3. Ana şurada ne çıktı? Hocam burada bir bak üçgen bilgisi, paralellik var. Ya da açılara dalarsın artık. Hocam burası alfa ise ikizkenar ya burası da alfa dersin yöndeşlikten dolayı burası da alfa dersin ikizkenar çıktı deyip üçgeni şu yerleştirsin. Ya da alfa'ya eşit almadın ya. Paralellik var ya. Temel orantı yaparsın. Hocam 3 bölü tamamı bak temel orantı var burada. 3 bölü 8 eşittir x bölü 8 olacak. Buradan da böylelikle x kaç çıkar? 8 çıkar. Üçgen bilgisiyle de bu şekilde çözersin. Ama açı dik ve ortadabanı e, dik ve ortadaban üzerinde kesmesinden sorunun çözümü çok çok daha kolay bir şekilde çıktı. Evet örnek 19. 8 geldi. Geldik örnek 20'ye. Evet. A, N, B, N, C, L ve D, L açı ortaymış. Hocam bu açı ortay. Bu da açı ortay. Bu da açı ortay. Şöyle. Bu da açı ortay olarak verilmiş. Açı ortaylar nasıl kesiyordu kardeşim? Hocam dik ve orta taban üzerinde bu dikkat. Hocam burası da dik ve orta taban üzerinde. Hocam burası da dik, şurası da orta taban üzerinde, burası da orta taban üzerinde. Burası da dik olacak, açıortaylar olduğundan dolayı. E hocam buradan çıktı bir dik dörtgen çıktı. Çok güzel. Peki orta taban üzerinde kesmesini kullanalım. Ali bey uzunluğu 16, burası da 12. Hocam şu yatay çizgi lazım olacak ya. Şuna dikkat edin. Açıortaylar dik ve orta taban üzerinde, dik ve orta taban üzerinde. Tamam. Burası kaç oldu o zaman? 6'ya 6. Ya 6. E, Muhteşem 3'den 6. 6'ya 6. 6 Muhteşem 3'den 6. Dolayısıyla şurası x deniliyor bizden. 6 artı x artı 6'yı kaç buluruz? 16 buluruz ve x böylelikle kaç çıkar? 4 çıkar. Örnek 24 çıktı. Aç ortaylar dik ve ortadan üzerinde kesir Önemli. Geldik buraya. Hocam bununla ilgili bir özellik vermiştik. Değil mi? Özelliği unut. Bak. Özellik neydi? Şunun karesi. Bu çarpı tamamıydı. Unut özelliği. Şimdi öncelikle bize ne verilmiş? AE uzunluğu 2K, EC uzunluğu 3K. EC uzunluğu 3K, AE uzunluğu 2K. E hocam bak burada ne çıktı bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran 2 bölü 3 ise hani 2K'nın 3K'yı oranı şuraya da Y diyelim 4'ün Y'ye oranıdır değil mi? Yukarıdan aşağı 2 bölü 3, 2 bölü 3. 4'ün Y'ye oranı. Y'yi kaç bulursun 6 bulursun. Hocam Y'yi 6 bulduktan sonra ben artık şunu yapabilirim. Şunun karesi bu çarpı tamamı. Yapabilirsin tabii ki. Ama gerek var mı? Yok. Niye? Bak tamamı ile üçgenden yapıyorum. Hocam kelebekteki oran 2 bölü 3 mü? Evet. E burada 2 bölü 3 yazdın da. Şurada niye yazmıyorsun? 2 bölü 3 yazdık. E, hocam 3A ise tanım gereği karşısında 3A'dır. E burası da A oldu. Bak şimdi 1'e 2 oranlamasını. İster buradan kullan böyle. Hocam kelebek çıktı deyip. Kelebekteki oran 1'e 2 deyip. A bölü 2A eşittir. X bölü 10D. X bölü da birinci olarak buradan çözebilirsin. Bak 1'e 2 oran kelebek var burada. İster buradan çöz ama istersen de şuradan çöz. Bazı arkadaşlar şunu daha net bir şekilde görüyor. Bu kelebeği değil de hocam burada ne var? A var. Burada ne var? 3A var. A temel orantı var diyebilirsiniz burada büyük ihtimalle. Temel orantıdaki oran kaç? A bölü 3A. Şu bölü şuna eşit olmayacak mı? Olacak. Yani A bölü 3A eşittir. X bölü tamamı x bölü x artı 10 diyeceğiz. Şunlar sadeleşti. 1 kaldı. İşler dışlar 3x eşittir. x artı 10'dan. x'i de 2x eşittir 10'dan. x'i de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Ama kelebek daha kolaydı sanki. İşte bu şekilde verilen sorularda da sen kelebek benzerliğini ve temel orantı benzerliği bilgisini kullanarak sonuca yine rahat bir şekilde ulaşırsın. Gerek yok kardeşim altının karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı x yapsan da zaten sen yine x'i 5 bulacaksın ama gerek var mı? Bence yok. Çünkü bak formülcü zihniyetle gitmiş olsaydın hocam buradaki oran verilmiş diyecektin burası verilmemiş diyecektin e şurası verilmediği için ben burada formülü uygulayamam diyecektin ve sonuca ulaşacak mıydın? Böyle kafan karışacaktı ve ulaşmayacaktı. Ama sen üçgen mi yani paralel kenarda böyle özellikle oranlamalar olduğunda kelebek benzerliğini ve temel orantı benzerliğini kullanabileceğinin farkında olduğundan hemen hiç özellik düşünmeden kelebekleri yazardın böyle. Sonra temel orantı var mı? Kelebek var mı deyip x'e ait kelebek ya da temel orantı var mı deyip bakardın ve şurayı çalıştırarak sonuca çok rahat bir şekilde ulaşırdın. Evet gençler, böylelikle uzunluktaki özellikli soruları da halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz Bir sonraki videoda paraya kenarda alan kısmına başlayacağız. Alanda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.